Herpeyn seni buraya niye getirdim biliyor musun? Neden? Biz Beyza ile bazı videolar çekiyoruz, evet. emek yerken video çekiyoruz vesaire. Evet. Onları kurgulamamız gerekiyor. Siz galiba bir YouTube kanalı daha açacaktınız. Hatta hmm. öyle bir şey vardı. Evet, Onda şey müjdesini de. verelim. <gülüyor> yemek Yerkendi galiba hmm. kanalın ismi. Bu arada o hani nasıl bir içerik olacak yeni açacağınız kanalda? Hani sadece yemek mi yiyorsunuz? Onun dışında başka bir içerik var mı? Yemek yerken bize eğlendiren ya da korkutan, ilgi çekici şeyler izliyoruz. Hmm. Yani çünkü ben yemek yerken bir şeyler izlemeyi seviyorum. Genelde Instagram ya e da TikTok falan izliyorum. Hmm. İnsanlar yemek yerken bizimle birlikte hem yemek yiyoruz yani. Hem bunu izlesinler. Hem de bizim örgütle eğlensinler gibi bir Eğlenceli. Güzel. Yani yemek yerken izlenecek bir kanal. Adı da zaten Yemek Yerken. Evet. Mi? Güzel. O zaman sana... Bize kurgu yapabileceğimiz bilgisayar önerisi lazım çünkü videoları çekiyoruz ama henüz kurgu yapabilmiş değiliz. Hı -hı. Senin bize kurgu yapabileceğimiz bir önerin var mı? Bir bilgisayar Hı -hı. önerin var mı? Ya şimdi senin ilk bu aktif olarak kullandığın bilgisayara bir baktım. Hani işlemci olarak tamam bazı özellikleri iyi bir bilgisayar ama şimdi kurgu yapmak için bir bilgisayarda harici bir ekran kartı olması gerekiyor. Mesela bunda Intel'in i7 işlemcisi var. Bu işlemciye bir de dahili ekran kartı eşlik ediyor ama işlemci ile beraber gelen dahili ekran kartı olan modellerde kurgu yapılmıyor. Yani harici güçlü bir ekran kartı lazım ki bu bilgisayarla tabii artık bu bilgisayarda yapılmadığını söyledik herhangi bir bilgisayarla rahatlıkla kurgu yapabilmek için o bilgisayarın temel şartının ekran kartının güçlü olması. Tabi onun dışında işlemci, dahili depolama, RAM gibi şeyler var. Onlara zaten geleceğiz. Ama ilk önce senin bunda kurgu yapamama sebebin ekran kartının olmaması. Hmm. Ben kurguyu evde yapmayı düşünüyorum. Hı -hı. Ee, o yüzden laptop değil de kasa benim için daha mantıklı. Yani şimdi kasa fiyat olarak da daha mantıklı olur. Şimdi ben sana en baştan hani yavaş yavaş kendi düşündüğüm hani fiyat performans olarak düşünüyorum. Senin bütçen ne kadar mesela? Yani 10-15 bin arası bir şey ayırabilirim. Hı hı. E, o zaman şimdi ilk olarak işlemciden başlayacağım. Şimdi işlemcide 12. nesil bir işlemci kullanmayı düşünüyorum. i3 12100F kullanacağım. Neden peki bunları tercih ediyorsun? Şimdi e, biliyorsun her sene Intel işte yeni nesil işlemcilerinde daha güçlü teknolojiler kullanıyor. İşte üretim mimarisi daha iyi oluyor, daha az güç harcıyor, daha az ısınıyor. Bu yüzden ben dedim ki. 12. nesil bir işlemci kullanayım çünkü kurgu yaparken işlemcide ısınmalar meydana geliyor. Hani bu yüzden üretim mimarisi daha düşük nanometre olan bir işlemci kullanayım ki en azından render esnasında veya kurgu yaparken ısınma sorunları minimuma indirgensin. Hmm. Ben de bu yüzden Intel'in 12. nesil i3 işlemcisini tercih ediyorum. Az önce söyledin mining'in popülerleşmesiyle ekran kartı da fiyatları da arttı. Evet. Peki böyle bir kasada senin uygun gördüğün ekran kartının bütçesine ve özelliklerine? Ben burada GTX 1660 Super kullandım. Evet hani çıkış yılına baktığımızda 3-4 sene öncesinin teknolojisi ama bakıyoruz hani şu anda internette satılan uygun fiyatlı hem oyun hem kurgu, montaj, animasyon gibi alanlarda kullanılan ekran kartı modellerine. Şimdi insanlar uygun fiyatlı ekran kartı görmek istediği için genellikle 1050 Ti, 1060 gibi ekran kartları tercih ediliyor. Bu önerilen Peki ekran... Mining için yeterli mi bu söylediğini? İşte onlar mining için yeterli Şöyle, Hı -hı. miningçiler bu yıl, geçtiğimiz yıl ve önceki yıl çıkan tüm ekran kartlarını topladı. Hı -hı. Onların fiyatı zaten uçtu. Hı -hı. Ama onunla beraber şimdi millet ne yaptı? Mining için uygun olmayan bir tık daha düşük olanlara oyun oynamak için yönelmeye başladı. E talep çok olunca evet. bu sefer onların da fiyatı artmış Artı oldu. Alıp. Ben ne yaptım? 4-5 sene önce kullanılan artık milletin ne yapalım biz de bunu kullanalım dediği ekran kartın değil de bir tık daha yenisi Hı -hı. ama yine en yenisi olarak tercih edilmeyecek. Hı -hı. GTX 1660 Super'i kullandım. Yani benim anladığım kadarıyla şu ana kadar Orta seviyenin bir tık 6 özellikler topluyor gibiydik ama aslında öyle de değil. Yeterli evet, yani. Evet. orta seviye için ideal. Anladım, süper. Peki RAM kısmına gelirsek onda kaç GB tercih ediyorsun? Evdeki bilgisayarında da 16 GB var ve render alırken veya yüksek RAM kapasitesi gereken işlemler yaparken 16 GBın 16'sını kullanmadığım bile oluyor. O yüzden 16 GB kesinlikle sana yetecektir. Tamam, bu da iyi. Peki depolama tarafına gelelim. Şimdi depolamada ben 500 GB bir SSD tercih ettim. Hani M.2 de tercih edilebilir. Hani duruma göre yine internetten bakabilirsiniz. M2 SSD de olabilir. Hani kapasite olarak düşünecek olursak da hani bir video ortalama 10 GB, 15 GB yerine göre 20 GB tutabiliyor. Hani değişebilir. O yüzden e, yaklaşık böyle 3-4 ay boyunca her hafta video çeksem bile sana her türlü yetecek bir depolama ayırdım. O yüzden 500 GBlık depolama Rahat rahat senin kurgu bilgisayarın için yetecektir. Peki genel olarak toparlarsak şu ana kadar konuştuklarımızı, benim gibi kurgu yapmak için bilgisayar arayan birisine özetlersek durumu, bütçe nedir ve özellikler nedir bir toparlar mısın? Şimdi ben genel olarak bu kasa için seçtiğim şeyleri size sayayım. Anakart tarafında Asus Prime H710M kullandım hani giriş orta segmentine 16 GB RAM, M2 desteği var. Ekran kartı ve işlem işlemci soketi de Intel aynı zamanda. İşlemci tarafında zaten i3 12. nesil kullandığımı belirtmiştim. Bunun dışında 16 GB 3000 MHz RAM var. Depolama tarafında 500 GB SSD 650 Watt'lık bir power sap tercih ettim. Ekran kartında da 1660 Super'i listeme eklediğim zaman şimdi farklı alışveriş sitelerinde baktım. Hani ortalama olarak ekran kartının fiyatları da zaten değişkenliği gösterdiği için hani bu ürünlerin fiyatı şimdi dış kasayı da alacağımız için biliyorsun. Hani dış kasayı ayrı alacağız, parçaları ayrı alacağız. Hani o şekilde aldığımız zaman tamam bir, biraz zahmetli olacak. Ama hani fiyat olarak bir tık daha uyguna mı geliyor diye ben merak ettim açıkçası. Böyle 12 bin lira 13 bin lira bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Dedim ki bari hani hazır kasalar var mı? Ben bu özelliklerin aynısına sahip. Hani birkaç tane belki ufak tefek işte remlerin megahertz değerleri falan değişebilir veya Power değerleri değişebilir. Böyle birkaç tane bazı alışveriş sitelerinde hazır kasalar buldum. Hatta zaten açıklama kısmında ekleyeceğim. Benim bir tane bir alışveriş sitesinde bulduğum kasanın fiyatı ortalama olarak 11 bin lira. Hani, Peki çok kısa bir şey soracağım. Tabii ki. Genel baktığımda piyasaya Hı -hı. E, bu fiyat normal mi yoksa hani e, şişirilmiş bir fiyat mı? Ya şöyle şişirilmiş değil. Sadece bu kasanın ekran kartını şu anda 7000-8000 bin, bin liraya alabiliyorum. Tabii. Evet bu o çok saçma. bütçe dostu yani. Bütçe dostu. Şu açıdan düşünebiliriz. Mining ve... Virüs olayları çıkmadan önce bu ekran kartının fiyatı 1500 liraydı. Evet, Ama standartımız değişti yani. Evet standartımız değiştiği için bu kasanın uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz. Okay. Bu kasa yalnızca kurgu yapmak isteyenler için değil... Bu kasayla siz oyun da oynayabilirsiniz. Yüksek grafikli oyunları Call of Duty, Battlefield gibi oyunları da rahatlıkla kaldırabilecek bir ekran kartı. Ultra'da oynayamazsın. Çünkü zaten bu yıl ve geçtiğimiz yıl çıkan ekran kartları zaten sen her oyunun 4K çözünürlükte 60 FPS ve ultra grafiklerde oyna diye var. Biz yine o oyunları oynayabiliriz. Ama işte low'da oynarız. Hani bir tık daha düşük grafiklerde yani Oyun tarafında da rahatlıkla bizim işlemlerimizi kaldırabilecek bir kasa. Yani profesyonel anlamda işimizi görür ama beklentiyi evet. de çok yükseltmemek gerekiyor. Aynen Tam öyle. Ama ihtiyacımız olan evet. bu bence. O zaman anlaştık, anlaştık mı? Alıyorum. Pazarlık yapıyor muyuz? Satıyorum. <gülüyor> 10.000'i alırım. 10.000 fiş almazsam belki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Arkadaşlar ben bu kasayı çok beğendim. Eğer siz de kurgu yapmak ya da oyun oynamak için böyle bir kasa satın almaya düşünüyorsanız söz ettiğimiz özellikleri içeren bir ürünü kendi araştırmanızda bulabilirsiniz. Hani bizim eklediğimiz listede de aynı parçalar var. Hani siz şunu da diyebilirsiniz. Ben bu özellikleri beğendim. Farklı listeden almak istiyorum. Hmm. Gidersiniz o parçaları tek tek bir sepete oluşturursunuz. Oluşacak fiyat belki de ilerleyen zamanlarda daha ucuz olacaktır. Öyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Bir değerlendirin diye düşünüyorum. Bence mantıklı. Bence de mantıklı. Önümüzdeki günlerde farklı işte kasa toplama olsun, bilgisayarla alakalı veya kurgu, oyun tarafında evet, farklı içeriklerle. Ben bir soru soracağım. Bu sayede <gülüyor> siz de ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Evet, kurgu nasıl yapılır serimize de geleceğiz Bahar için. <gülüyor> Önümüzdeki haftalarda farklı videolarla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.